İsmim Birol, Birolak gün. Fibilon'un kurucusuyum, bilgisayar mühendisiyim. 3 boyutlu yazıcılarla 2013 yılında tanıştım. 2013 yılında Amerika'da gördüm ve bu teknolojinin Türkiye'de olması gerektiğini düşünerek nasıl getirebilirim diye araştırmaya başladım. Araştırdıktan sonra bir serüven başladı. Bu serüvenin ardından 3D yazıcılarda ciddi bir şekilde yatırım yaparak devam ettik. Firma 2013 yılında kuruldu. Firmada biz FDM, multi jet fusion, SLA ve SLS teknolojilerle 3D baskı hizmeti aynı zamanda manda üçte tarıma cihazlarımızla tersine mühendislik hizmeti veriyoruz. Ee, bizden çok müşterilerimiz bu avantajlardan yararlanıyor. Bir ürünün seri üretime geçmeden önceki aşamaları, e, önceleri aylar sürebiliyordu. E, bunları çok e, ciddi bir şekilde e, azaltabiliyoruz. E, yani aylar süren bir işi işte birkaç güne kadar, birkaç hatta birkaç saate kadar yüksek kararlılıkta ve doğrulukta e, müşterimize sunabiliyoruz. Onun dışında bir yedek parça ihtiyaçlarını da yüksek teknoloji kullanarak sağlayabiliyoruz. Fible olarak biz e, devam devamlı yatırım yaparak büyüyen bir firmamız ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Bizde en küçük işte FDM teknolojisinden Multijet Fusion'a, SLS teknolojisi falan geniş çapta bir makine parkurumuz var, makine üretim altyapımız var. Biz de her geçen gün bunlara daha çok yatırım yaparak, daha hassasiyetli, daha teknolojik ürünlere yatırım yaparak büyütmeye çalışıyoruz.